Bu Robonomics programından bahsetmek istiyorum. Öncelikle RTV e, programını duyurmuşlar, e, gelişte var. Ben Robonomics'i herhalde bir buçuk yıl falan oldu takip etmeye başlayalım. E, niye takip ediyorum? Şimdi Fokadot altyapısında şöyle bir şey var. Tabiri caizse herkes yerini almış. Yani robotik tarafı, smart contract tarafı, IoT tarafı, DeFi tarafı kimlik tarafı, kitle falan. Böyle herkes kendi yerine almış. Burada Robonomics para çaynları üzerine söylüyorum. Polkadot'taki burada Robonomics'te farklı bir proje. Şimdi burada şeyi çok iyi çalışmışlar. Şurada 100 da olması lazım. komünite community'de. Kitaplar yayınlamışlar. 3 tane kitap yayınlamışlar. Burada robot Ekonomisi diye bir şeyden bahsediyorlar. Davos sunumu var, kurucusunun. Onu da bakmanızı tavsiye ederim. Daha bir, bir ay önce falan yaptı. Bunun 2018'e yayınlamıştı Yani bunların odaklandığı şey şu, diyor ki Endüstri 4.0 çok önemli bir konu tamam. Ama biz Industry 4.0'a geçerken kesinlikle blockchain'den faydalanmalıyız. Çünkü burada robotlar bir ekonomi oluşturacak. Ve biz bu ekonomiyi siber fiziksel sistemlerle bulabiliriz. Bu siber fiziksel sistemler düşüncesini vurguluyorlar sürekli. Burada bakın bir örnek vermiş benim kafayı çekelim. Bakın gördünüz burada. Yani bizim sürekli blok zincirde söylediğimiz işte o tedarki zincirleri falan filan da burada içine içine giriyor. Robonomik platformları, Robonomik Network'ün e, hayat döngüsünü göstermiş. Bunların hepsini ben Türkçe çevirmek istiyorum fırsat olursa. Çünkü çok kıymetli işler. Bir de burada hemen e, Türkiye'de bir robotik kodlama çılgınlığı vardı. Bunu buraya kanalize edebiliriz. Yani binlerce öğrenci. Yani Türkler burada biraz daha e, pastayı alabilir. E, çok proje de yok böyle robo, robotik ve blok zinciri birleştiren. Robonomics Token diye bir şeyler XRT. Ama yanılmıyorsam şimdi bakalım beraber de bunların bir tane daha şeyi vardı ya. Robonomics. Ha, bir de Robonomics Web servis diye bir şey yapmışlar. Onu çok tanımadım, şey yapmadım ama 1300 kişi almış, daha yayınlamamışlar mı? Ya da e, kaktu mu yayınlar? O ilginç bir şeydi çünkü çok çok çok az sayıda vardı. Bunu mesela e, yine 9 milyon şeyi var dolaşımda jetonu var. Bu market cap de düşüktür muhtemelen ya 3 milyon, 3 milyona kadar düşmüş, 3 milyon dolar. Aslında bir ara yükselmişti, buralara kadar çıkmıştı. 69-70 dolardan 3'e düşmüş. 70 dolar olsa 60-70 milyon dolar olmuş, ee, seyreltilmişi de tabii 33 milyon dolar şu anda. Dolaşımdaki jeton, toplam jetonun %10'u daha az. Neyse, jetonlar değil da de. teknolojiye biraz bakalım. Burada robot ekonomisiyle ilgili 2017'de de bir çıkış yapmış. Ve üçüncü kitap 2021 yılında. Biraz daha genişletiyor. Burada robot e, ne girmiş. IPFS IPF üzeri, üzerine bunu yüklemişler bu kitabı ama bu biraz yavaş açılıyor. Ben hatırladım. E, bununla ilgili bir tweet serisi atmıştım. Orada var. Genelde işte Endüstri 4.0 dönüşümünden falan bahsediyor. Kusama slotu. Kusamayı kazanmışlardı hatırladığım kadarıyla. Para Hı hı. Kusama üzerinde yer alıyorlar. E, vizyonları diyor ki siz kendi IoT servisinizi gelin Robonomics üzerinde yapın. E, niye yapayım? Ya? İşte orada bazı avantajlar oluyor yaparken. Örneğin gitmiş Kusamada bir slotu kazanmış. Siz burada bir şey geliştirdiğinizde Kusamadaki diğer şeylerle etkileşim oluyor. Örnek vereyim. Soma'daki slotlardan birini kilit aldı. Decentralized ID yapıyor. Merkeziyetsiz ID. Yani sizin bir cihazınız olduğunda ona blok zincir üzerinde bir kimlik şurada bakın hata verdi. de her zaman çalışmıyor. Kimlik oluşturacağınız zaman bunu kullanırsınız. Kilit'i kullanırsınız. İkisi de yazımsal olarak aynı altyapıyı kullandığı için de işiniz kolay olur. Bu Sergei Lonskov bunun kurucusu. Bu da yani zehir gibi biri, takip edebilirsiniz hatta ama Burada Ethereum Blockchain Transaction 2016'da test ediyor. Drone'u, Drone'u Ethereum blockchain'ine koyuyor. Yani Drone'u bir çalışan olarak Ethereum blockchain'inde test ediyor. Bu, bu konuya kafayı takmış biri, bence başarıya ulaşır günün sonunda. Çünkü spesifik bir alanda kendine çok uzmanlaştırmış. Yani bir belki bir yer, biri de alabilir projeyi, farklı bir yolda da izleyebilir ama şunu da görüyoruz. E, robotikle bunun yolu da kesecek. O da çok zor değil. İşte fa e, fabrikaların geleceği ile ilgili e, şeyler var. On Mars demiş. Burada Robonomics Polka Pets. Polkadot ekolojik bununla ilgili şeyler var. Polkadot 2021 etkinliğinde akıllı şehirler için Polkadot diye bir konuşma yapmış. Yani çalışmalarını genelde şey üzerine yoğunlaştırıyor. Şehirler, ne, nesneler bunların blok zincire aktarılması. Elçilik programını başlatmışlar. Ona da mutlaka bakın. Daha yeni Nisan ayında duyurmuşlar. Burada hep dilleri de dillerde başvuraya Türkçe olsa güzel olur. Papers'larda da. White Paper 2018. From Cloud to Peering Technologies. Burada Ruslar var herhalde ağırlık olarak soyadlarına bakarsak. Rus bir ekip. Dijital Passport for Unnamed. Bakın yine aynı şeyi Hep odaklanmış. Yani diyor ki araçlar için dijital pasaportlar. Bu anlamda aslında kıymetli yaptığı çalışmalar özel bir alana yoğunlaşmış. Şimdi bakıyoruz, tabii bu videoyu çekmeler önce ben bir sürü proje inceliyorum. Hep aynı şey, earn to play, earn to play, earn to play diye projeler yapmışlar. Yani bu spesifik bir alana yoğunlaşması çok iyi ve şu aklından hibe almış zaten. Discord var, işte burada DEP platformu var. Talisman cüzdanıyla bağlanmamı istiyor. Şu an bağlanmayalım. Talisman da Polkadot'un cüzdanı aslında. Yani Polkadot neydi? Polkadot JS sitesinin cüzdanı da var. Da aynı şey. Talisman biraz daha gelişmiş. Burada bağlanıyorsunuz. Bakın burada servisler var. NFT kartları falan filan. Yani Birçok şey var. Bu şekilde bu projeyi de incelemiş olalım. Robonomics'e de bir göz atın derim.